Herkese merhaba, atölyemde bu hafta bu şirin, önden kemerli, arkadan lastikli, büzgü detaylı eteğin nasıl dikildiğini paylaşacağım. Ben kaşe kumaş kullandım. Esnemeyen, tok duran kumaş tercih ederek dikebilirsiniz. Dikimi inanılmaz kolay. Hadi o zaman başlayalım. Öncelikle kumaş kesiminden başlayalım. Alttaki kumaş üstteki kumaştan biraz daha uzun. Bu uzunluk kullanacağınız lastik genişliğine göre değişiyor. İki lastik genişliğinde ilk olarak alttaki kumaşı bir lastik genişliğinde bu şekilde öne doğru katlıyoruz. Sonra iki kumaşı birlikte eline doğru ortadan katlıyoruz. Üst taraftan alt tarafa doğru biraz eğim vererek kumaşı kesiyoruz. Bu şekilde A formunu yakalıyoruz. Yani alt tarafın genişliği biraz daha geniş, üst tarafında da biraz daha dar olması gerekiyor. Tumaşın ortalama genişliği de size olan bir eteğin genişliğinin yarısı kadar daha fazla. Yani bir buçuk katı diyebiliriz. Boyunu ise hangi uzunlukta istiyorsanız ona göre ayarlamanız gerekiyor. Dikkatli kesmeniz gereken bir bölüm bir tek bu bel kemeri. Size olan bir eteğin bel genişliğine bakarak bu şekilde C harfine benzer iki parça kesmeniz yeterli. Şimdi dikimine geçelim. İlk olarak başta kestiğimiz daha kısa olan parçayı büzerek kemer parçasına dikiyoruz. Büzgünün nasıl yapıldığını daha detaylı bir şekilde görmek isterseniz yukarıdan çıkan yazıya tıklayıp büzgü videosunu izleyebilirsiniz. Diğer kemer parçasını da yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştirip bu hattan dikiyoruz. Açtığımızda en üstte kalan kumaş kenarını da zikzak dikişle temizliyoruz. Şimdi bu parça kenarda kalsın. Biz başta kestiğimiz bu uzun parçayı önümüze alalım. Bu parçanın kat yerine lastiği dikeceğiz. Bel çevremize göre lastiği esnetip tam yarısını alıyoruz ve lastiğin ölçüsünü bu şekilde ayarlıyoruz. Dikmek içinse ilk olarak lastiğin orta noktasını buluyoruz ve kumaşın orta noktasına iğneyle sabitliyoruz. Kumaşın kenarlarını da lastiğin uçlarına aynı şekilde sabitliyoruz. Lastiği gerdirerek tüm kenar hattını zikzak dikişle dikiyoruz. Sonra kumaşı lastikle birlikte katlayıp önce uçlardan sonra ortadan iğneyle sabitliyoruz. Yine lastiği gererek aynı yerden bu sefer kumaşla birlikte zikzak dikişte dikeceğiz. Diktikten sonra bu şekilde gözükecek. Şimdi sıra parçaları birleştirmeye geldi. Ön parçayla arka parçayı yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi yapmamız gereken bel kemerinin arasına bu arka parçayı tost gibi sıkıştırmak. Kumaş kenarlarını iğneli de sabitliyoruz. ve tüm bu hatta düz dikişle dikiyoruz. Kumaş fazlalıklarını kesip zikzak dikişle dikiyoruz ve aynı işlemi diğer tarafa da uyguluyoruz. Bitince bu şekilde gözükecek. Şimdi bel kemerini arkaya doğru çevirelim. Bakın ön ve arka parça muhteşem bir şekilde birleşmiş oldu. Eteği de düz kısmına çevirelim. Şimdi bel kemerine bu gösterdiğim yerden baskı dikişi yapacağız. Müzik Etek ucunu da önce zikzak dikişle dikip katlayıp düz dikişle dikeceğiz. İşte bitti. Dilerseniz kenarına bir fiyonk dikerek eteğin daha da genç yaşlara hitap etmesini sağlayabilirsiniz. Dikecekleri şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.